Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Muhabbetiniz emanet olun. olsun. Sağ ol. Allah'a <gülüyor> emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Başka bir şey vermedenize gelebilir. Aşağı hoş geldiniz Selamünaleyküm. olur. Hoş Sefa Merhaba. Merhaba. Paşam hoş geldin. Sefa geldim. Merhaba. Merhaba. Paşam hoş geldin. Sefa geldin, Merhaba. Merhaba Başka, hoş geldin. Sefa, Başka, hoş geldin, sefa geldin, Merhaba. Tamam. Elami, merhaba. Evet, arada. Şimdi bırak abi bir dakika. Başka. Arkadaşlar biz İstanbul yayın ekip olarak biz ee, aynı köylüyüz. Değerli muhtarım, sayıya yani aynı ağabey, bütün köylülerimiz. Göstertiniz ilgiler dolayı hepimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Yani bu birliklerimizi Allah bozmaz inşallah daha daha iyiler olur. Yani biz elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyisini yapanlar olur. Bizden sonra tabi tabii. Yani başarılı devam ediliyor. Evet, başlayabilirsiniz çavuş. Hadi kolay Hmm. Arkadaşlar e, Hava çakam edemeliyde Yarın gidiş saatimiz saat birdir e, Herkese duyurulur Bizi avan havacatayla Yağ kalkıyoruz Çıkıyoruz adayınız olsun Şimdi bunu da söylemiş oluyor Şaban'a Duraklar size gelin Şu karşıya. Nereye bunlar? Tamam şu karşıya yap. Bırak. Bırak. Bırak. O, Sonra, şey Bırak. Onu öbür tarafa çektiğime yanaşla mı? Şunu bu tarafa. Yanaşla mı? Yanaşla mı? Yanaşla mı? Yanaşla mı? Bir Şuraya kayalım be. Şuraya kayalım. Tamam şimdi şuradan böyle bir o kolun üzerine koyun ya. Koyun üzerine. Şuraya kısıklanmıyor. Şuraya Boyuna mı? Hayır, çalacağız. Ne yapıyorsun?